Öğleden sonraki saatlerde keyif aldığımız işlerle uğraşmak, doğalda ve açık havada zaman geçirmek, toprak işleriyle ilgilenmek, ruhsal enerjimizi dengelememizi ve dinlenmemizi sağlayabilir. Güçlenen toprak elementi faaliyetlerimizde de istikrar sağlayabilir. Bu nedenle uzun vadeli hedefler, iş, kariyer gibi alanlarda sabah ve öğle saatlerinde başarılı olabiliriz. Elimizdeki kaynakları en iyi ve verimli şekilde kullanabilir, değerlendirebiliriz. Yapacağımız alışverişlerde de uygun fiyata kaliteli ürünler bulabiliriz. Boğa burcundaki ay akşam 19.08'de Kova burcundaki Jüpiter'le yaptığı dik açının ardından boşluğa girecek. Kişisel zevkler ve konfor ihtiyacımız artarken akşam saatlerinde keyif aldığımız faaliyetlere yönelebiliriz. Duygularımızı abartabilir, aşırı para harcama, iştah artışı gibi dürtülerimizi kontrol etmekte zorlanabiliriz. Ay gece 23.42'den itibaren İkizler burcunda ilerlemeye başlayacak.